Merhaba arkadaşlar Ben Oozalp ee, şey Bir şey oldu atlama oldu nedeni Benim bilgisayara normal olmayan bir şekilde kapandı yani Çoğu zaman olan bir şey sadece Şurayı kırmışım Şurayı kırdığım yerde seyretmiş oyun Şu ayrı. başka nereye girdim? şuradan şurdan dalalım şimdi kaz kaz kaz yukarıya çıkıp sonra hemen şey yapmak istiyorum şey yapmak istiyorum ne derler yemek yapmak istiyorum kendime acık topladık. Şuraya geçelim. Buranın da en sevmediği kısmı böyle mağaraların tepelere falan çıkıyor olması. Oo. O buraya sonra abi. Buraya şöyle bir işaret fişe yerleştirerek şöyle değil. Şuraya şey yapalım burada maden olduğunu belirten hemen şuradaki ayrınları da toplayalım oh çok güzel demek ki gusül alınca böyle bir şeyde çıkıyormuş bölüm çıkıyormuş gusül olmadan adacık Ehe. <gülüyor> <gülüyor> Eminle düşüyordum, beynimi yüzümü kırıyordum, beynimi yüzümü. Evet. Bu arada inşallah sesim iyi geliyordur. Allah düşüyordum eminli. Eminim surreyi hadi şuradan. Ve anladığım FPS'miz düştü. Gelme zombi. Gelme. En iyisi ben karaya çıkayım. Hey meme yapayım. Ha bir 15 dakikaya daha kurayım. Nasıl 15 ilde, 14 falan. videoyu başlatıldı bira kaç dakika oldu? Aa, aman 15 dakika ayarla gitmiştim. kıracağız? Zaten daha 3 dakika kaydetmişiz. Bu video on daki 17 dakika olur. Sanki çok farkı var. hopala gece mi oluyor ne oluyor lan Bu da geçen bölümden hatırladığınız ibretlik ev. Hani yapılabilecek en muazzam evlerden biri olsa ye. Bence yani daha muazzam bir ev yapamazsınız. Yani bundan güzel ev yapalımna. Yarın ne vereceğim? Ee, Yarın çatalı bıçak takımı göndereceğim Beş Senle yakalım Hemen biri çıkar çıkmaz yiyeyim Açlığa bak Şimdi başka ne yapmak lazım? Aa evet yatak yapmak lazım. Gelin yatak beyler. Hıhpala. Aa hazır gecede oluyor. Çok güzel. Zzz, enter. Capsule kaçı enter. Zzz. Abi sonuncuyu yapamadım Sen de gel buraya Yemek Bir dakika gençler Evet Yemeceğim dedim ya Döndük Tabi videoyu kesmedim arada. Şey oldu. Ne derler? Peyzam yemeğe çağırıyormuş. Allah düşüyordum eminim. Oğlum şu düğmeyle video. Ay! Şu kontrolle koşma işi zor ya. Aa, ben neyi unuttum diyorum. Neyi unuttum sizce. Bunlardan minare yapmayın. Abi şunu options. Control. Shift ile control'ün yeni değiştireceğim. Left control, left shift. Aa yemek için left kontrole de basabiliyor muyuz? Bakayım. Dur anlamadım. Kontrol hangisiydi? Sneak diyor. Sneak ne demek abi? shift herhalde left control aha ben sizin eskiden shift bak kim bu anlama geldiğini ilk defa öğreniyorum Hemen Şunu Koyduktan Sonra Şuradan Önce Yeni Bir Kılıç Ve Yeni Bir Kazma Yapalım ah. Yeni Bir Kazmadan Başlayalım Önce Önemlilerden Bir kılıç. Aslında kazmayı hadi bir tane de ayrıldan yapalım. Bir tane de şuraya sandık koyalım. Sandık. Seni güzel sandık. Ben böyle şöyle bir yirmi tanesini çekip Şuradan, nedense crafting table Ben yapasım geldi On altı Altmış dört tane Gerisini dağıt buraya Haha <gülüyor> ben Beni troll, oyun beni troll'lüyor beyler Option, kontrol, atak ve jump, space. Bu arada Minecraft'in en güzel olayı suda zıplayabiliyor olmalısın Yani birçok oyunda böyle bir şey yok Hatta hiç oyunda suda zıplayamıyorsun Her oyunda güzel güzel suda üzerken Minecraftte suda zıplıyorsun ya Efsane bir şey değil mi abi? etme ama neyse şimdi hemen ikinci bölümden madenimi çıksak diyeceğim bu arada ikinci bölümünde küçük resmine hazır ha Niye böyle bir şey yapıyor sen? var Düdüdüdüdü, suya tırmandım. Suya tırmandım pişman değil. Hemen şu şuraya al. Şöyle yukarıya doğru çıkalım ben şöyle bir şey yapıyorum. Kontrol. <gülüyor> Bu, bugün de burayı çok gördünüz ama. Sneaky. Mouse'un 3 bütününü. Aa hangisi 3'ü kullanıyor ya la? Pick block. Eheh. O zaman belki shift değiş. Evet, options. Control, Fail Bizim ayranlarda olmuştur o sırada Hopala, İndik aşağı Bu arada normalde Minecraft oynarken hep konuşurum ama içimden Niye deli gibi gözükmemek için? Ama içimden konuşmaya o kadar çok alışmışım ki Artık dışarıdan konuşamıyorum Çok güzel Bu yani. yüzden arada sessizlik olursa kusuruma bakmayın Yani zaten maden kazıyorum ne olabilir ki? Yani ne diyebilirim ki? kazarken saçma sapan bir şey denildim bir şey soracağım bu ne kadar mantıklı burada çimen yok ama burası çimenlenmiş çimenin boyu uzamış olmayan çimenin boyu uzamış hocam bu duruma bir atması lazım ben de yanlış yoldan gidiyorum yöldü bu arada yani yolda değil alın ödüm koptu Videomuz burada bitmiş mi? Video burada bitmiş arkadaşlar. Güle güle. Bay bay ama kaldığımız yerden devam edeceğiz.